2019 Antalya e, kumcadayız. Yanımızda Hasan Kumcu. Evet. Burada e, kapya biber serasında rekor gelişim ürünümüzü bu sene kullandınız. Evet. E, neler oldu Hasan abi burada ne gördük? Rekor gelişimle ilgili gördüğünüz gibi tutun, meyve tutkunu çok güzel. E, su ve gübre verimi alımı bitkide e, gelişmesini sağlaması açısından e, gübrenin e, toprağı kabartması ve su tutumu olsun gübre tutumu olsun çok verimli oldu. Hı hı. Hasan abi bunun çeşidi ne? Kapya 508 dediler ona. Kapya 508, 508 dediler. Şöyle gösterelim mi evet. şuradan bir berlerden? Tabii. Şöyle kızargınları, gerçi bugün toplama yapmışız ama He. en azından Masul'ün evet. tutumuna bakalım. Şöyle gidelim, şu arayı gösterelim şöyle. Ben de ilk defa yaptığım için genelde yani arkadaşlar bakıyorlar diyorlar ben ilk defa yapmışsam bu görüntüysa. Böyle... Yani ilk defa yapan birisi için diyorsun yani... büyük başarı. Şöyle da, tutum gidiyor. Bunun benim tecrübem olmasına ziyade buradaki gübrenin ve Hı -hı. kullandığım bu e, şeylerin faydası daha Şimdi, fazla. Şimdi rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Bir ilaç, bir gübre değil. Evet. Şimdi burada e, az önce konuştuk. Yani bitkinin alması gereken elementleri, elementleri toprağa hiç... çalıştırarak bitkiye geçişini evet. arttırıyor. Şu evet. üst kısmı gösterebilir miyiz? Şöyle, şu aradan şöyle meyve tutumunu. Bir anlamda gübrenin ve suyun sünger görevini yapıyor, bitkiye verimli olarak aktarmasını sağlıyor. Şimdi burada bu sene Samra kullandık mı? Samra kullanmadım. Kullanmadık. Ee, yani. Bir mukayese yapabilir misiniz? Yani az önce de konuştuğumuz gibi Samra ile bunun arasındaki farkla ilgili. Samra ile bunun arasındaki fark bunun temiz olması. Temiz olması. Daha kaliteli olması bir. İkincisi fiyatının uygun olması. Fiyatı Samra, da yani. uygun oluyor. İşçiliği İşçilikten de kolay. İşçiliği Oradan de kolay. da kazanıyorsunuz. Ee, burası kaç metre kare? İki dönüm. İki dönüm. dönüm. Tarafta, e, Gidelim biraz daha. Orada da kullandık. Orada, da kullandım ben. Kullandım. Orada ne vardı? Orada da kapya kapya var. var. Her iki yerde de aynı biber var. Şöyle duralım. Şuradan da gösterelim. Yavaş yana. Ee, bu şekilde. Ee, biberin yan dal yapması, taşlanması her şey güzel. Çiçeklenmesi vesairesi de güzel. Evet. Ee, Tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Evet tavsiye ederim. Kumlucalılara, öncelikle Türkiye'deki seray üreticilerine. Eğer evet, bu bölgedeki bu serayla uğraşan Adana'ya kadar, Çukurova'ya kadar hepsini hı hı. tavsiye ederim. Yani işçilik kolay, işçilik kolay, ekonomik geliyor. Ekonomik geliyor. Samra'dan daha ekonomik. Bu... Bana dediler bir elime bir kamyon atacaksın. Evet. Evet. evet. O da hayat eğer yerini atacaksın, atman lazım. Hı hı. Kaç paraydı maliyet o da, mesela e, sizin maliyetiniz? Konuştum 3.500 lira, 4.000 lira dediler. Geçtiğim Samra satayım dedim 4.500 dediler. Tamam. İşçilik ondan yok sonra, değil mi bunda? Sadece samra. Samra sadece samra hı hı. getirmesi götürmesi yok. Peki ondan rekor sonra, gelişim? Rekor gelişim. İnternete girdim, internet ben araştırdım böyle şey, ne Evet. Şey, ne faydalı. Baktım sizin bu, bu videolarınız var YouTube'da, hı hı. şeyleriniz var. Baktım, gittim ondan sonra İsmail abi buldum işte. Kumluca bayimizi. Kumluca Ondan sonra denedim. Aldınız. Güzeldi. Çok güzel, çok memnunum ben. Ee, biz teşekkür ederiz. Biz de kendi adımıza burada her zaman her yerde olduğu gibi aynı sonuçları vermişiz. Yani şöyle baktığınız zaman verim olarak şunda farklı bunda farklı. Şöyle gösterelim şurayı. Şu aradan şöyle çekelim. Ben 30 sene sonra yapıyorum bunu ilk defa. Biz Hı -hı. On, o, bunu daha önce yaptığımızda bu rekor gelişim gibisi yokken. Yoktu. Yoktu gübreyi verirdik e, bitkiye, bitki Aha. buradaki biberimi daha fazla olurdu, buradaki daha Şu az adam. olurdu. E, bir dengesizlik olurdu. Şu an standart, Şu an standart boy gidiyor. Standart hepsinde. Gidiyorum. Öyle iyi, güzel yani. e, halı saha gibi gidiyor. Evet. E, biz teşekkür ederiz. Biz, ben teşekkür e, ederim. Seranızı gezdirdiniz, bilgileri bizde paylaştınız. Buradan bütün Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Selam bütün arkadaşlara, bütün çiftçi çi çi arkadaşlara selam olsun inşallah.